Merhabalar, bugünkü dersimizde pantolon baz çalışması yapacağız. Kare ikonumu aldım, sol tıkladım pd yasaklarında. Bir kere papap yaptım. Yani sol sağ iki kere ikisini aynı anda bastım. X benim pantolonun boyu 100 santim. Tap tuşuna basarak yön değiştirdim. Y de pantolonumun genişliği 27 santim. Enter dedim. 00 pantolon baz diyerekten isim verdim kalıbımıza daha sonra paralel kopyala ekonomi alıp bel çizgisine sol tıkladım bir kere mouse'un ortasına OK yaptım daha sonra pop-up yaptım eksi bel şeyimiz baldır yerimiz 26 baldır yerimiz eksi 26 yazdım daha sonra tekrar bel çizgisine tıklayıp OK dedim eksi basen yerimiz eksi 18 cm basen yerimiz daha sonra da diz yerimi belirlemek için Yine paralel kopyala ikonunu alıp e, bel ikonuma sol tıkladım bel çizgime. Tekrar pop yaptım. Belden aşağı eksi 58 santim diz yerimi belirlemiş oldum. Düz çizgimi burada uzun. Düz çizgimi kısaltmak istiyorum. Nokta içi de taşı ikonuma seçerek düz çizgimin boyunu kısaltıyorum. Çizgi taşı ikonum ile de çizgimin düz ipimi istediğim yere taşıyabilirim. Daha sonra böl ikonum ile %50'den diz genişliğimi bölüyorum. Böl ikonuna tıkladım. 50, shift 5 diyerekten %50'den diz yerimi böldüm. %50'den de paçama bölüyorum. Paça genişliğim benim 10 cm'di. Buradan 10 cm'den bölüyorum. Böl ikonu aktifim şu anda. Böl ikonu kullanaraktan 10 cm paçayı böldüm. Diz genişliğimi de 11 cm'den Bölmeye devam ediyorum. Bel konumda aktif iken. Daha sonra düz çizgimi alıp sol basılı sürükleyerekten paçayla dizin çizgi hatlarını oluşturuyorum. Bu şekilde. Daha sonra böyle konumu yine aldım. Baldır basenden 22.5'ten basenimi böldüm. Böyle konuma aktifim. 2 cm bel, yeri, bel yerimi belirlemek için 2 cm buradan bölüp daha sonra 19.5 santimde belirliğim yerimi belirliyorum. Düz bir çizgi alıp soldan sağa doğru burayı sürükleyerekten oluşturdum. Burada da ön ağımı oluşturuyorum. Eğri ikonunu alaraktan ön ağımı oluşturmuş oldum. Eğri ikonumda aktifim. Soldan sağa doğru sürükleyerekten çizgi üzerinde son yazısını gördükten sonra bırakıyorum. Daha sonra buradan şuralara Arka baldırımın olacağı yer. Bir de kalça kavisimi oluşturuyorum. Okey, okey diyorum. Buradan aşağı belimi oluştururken 1 santim aşağı düşüklük yapıyorum ön ortadan. Eğri ikonumu aldım. Bel kavisimi oluşturmuş oldum burada da. Ön pantolonumuz bu kadar bitmiştir arkadaşlar. Kalıp çıkar ikonuma tıklayaraktan soldan sağa doğru çizgileri tek tek seçerek ön bedenimin kopyasını alıyorum üç kere OK diyorum daha sonra şurada bakın yamuklukları var veyahut çizgi birleştiri ile buraların çizgilerini birleştiriyorum nokta sil ile de buradaki noktaları silip düzeltebilirsin bu şekilde Bakın daha hoş oldu. Evet gayet güzel. Çıt ekle. diyerekten de diz yerlerimi belirlemek için çıt ekleyebiliriz. Buradan sonra seriye geçelim. Baz bitirdik.